Ben Yavuz Şen, hayırlı yayınlar, bir engelli olarak radyoyu dinlemeyi bana Fatih abim sevdirdi Allah razı olsun bana değer verdi Mevlam. Ben de onun başarılarını görerek e, engel yok dedim ve hep daha iyisini başarmaya çalıştım Bir engelli evet. izleyicimizin O çok özel bir kardeşimiz Senden yola çıkarak evet. engel yok demesini Yavuz, anlatıyor Yavuz e, aynı zamanda mahallelimiz. Evet Ben Yavuz'u radyo programda tanıdım Bizden bir talebi olmuştu, Biz sevgili Ömer abi vardı, Elazığ'da polis memuruydu Ömer Başaran Hı -hı. Şu anda Kırşehirli kendisi Ondan bir bir yani... hediyesini aldık götürdük. Bizden bir şey istemişti. Seve seve dedik götürdük. Ondan sonra tabi şimdi Yavuz da büyüdü biz de büyüdük. Yani Yavuz evet. o zaman küçüktü. Evet, biz evet. De gençlik, gençlik Ama şey çok güzel diyor ki bana engel yok demeyi öğreten isim diyor. Sonra ikili böyle şeylerimiz oldu. İşte ne yapabiliriz? Sonra kendine bir YouTube sayfası açtı engel yok diye. Hatta <gülüyor> arkadaşlarımız takip etsinler. Onun mutludur çünkü. YouTube'da Kesinlikle. engel YouTube. yok. Yavuz kardeşimiz sayfası. Orada güzel şeyler paylaşıyor. Bazen Baz futbolculara canlı yayın yapıyor. İşte <gülüyor> onun dünyasını da aslında aydınlatmamız lazım. Biliyor musun? Çok güzel bir... Tabii, en azından bir vesile yol açmak şimdi olmuş. Yol o da en içinde o biraz daha özel çünkü.